Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir İleri! Zafer demokrasinin Meydan milletidir. Türkiye'nin ilk panoramik müzesi 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da milletimizin hizmetine açılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı